bir soru geldi. Ona hemen bakalım. Yani aile şirketleri sizden ne gibi koştuklar alabilirler, danışmanlık alabilirler? Çünkü biliyorsunuz bu hantal yapılar daha çok hantal yönetim sistemleri ya da ya dikey yönetimler daha çok aile şirketlerinde oluyor. Yani aile şirketleriyle sadece aile üyeleri çalışmıyor. Diğerleriyle esas ...bağlantılar sorun oluyor... ...bir de aile içinde... ...çok büyük sıkıntılar oluyor... ...yani yererşik yapı olsa... ...dargınlıklar, kırgınlıklar oluyor... ...yatay yapılanma olsa... ...ayrı bir sıkıntı oluyor... ...orada aile şirketlerinde, çalışanlarında... ...onun adamı, benim adamım gibi... ...yani... ...yapılanmalar, yanlış yapılanmalara... ...gidebiliyor... ...kısaca verim düşük... ...sizinden destek alınması... Koçluk alınması durumunda bu danışanımız ne gibi faydalar görür? Aile işletmeleri özellikle gelişmekte olan toplumlarda, doğu toplumlarında evet. büyük bir sorun. Tabii. Aile işletmeleri e, her sanayide, İngiltere'ye de baksanız, Amerika örneğine de baksanız, farklı ülkelerde genelde sanayinin 90'la Küçük ve orta ölçekli işletmeler teşkil eder evet. ve genelde aile işletmelerdir. Fakat aile işletmelerine karşımıza çıkan sorun şu, kurumsallaşamama. O başlarken verdiğimiz küçük orta büyüme trendindeki evet. işletme örneğindeki gibi bizim doğu toplumlarındaki temel sorunumuz, aslında bu olayı da aile işletmelerinin evet. temel sorununa da parmak basmış olacağız. Biz yazılı kültürü çok sevmiyoruz. Evet. Mesela yazmayı sevmeyiz, okumayı sevmeyiz. Ama konuşmayı severiz. Bizde şifayet kültür eski ifadesiyle yaygındır doğu toplumlarında. Biz konuşarak üretmeyi severiz. Aile işletmelerinde de temel sorun kaydelerin, kuralların, prensiplerin yazılı hale getirilmemesidir. Çünkü e, birbirimize karşı kardeşsek yazarsak ayıp olur anlayışı var. Kesinlikle. Baba, oğulsa... Yani baba oğul arasında kasadan alınacak paranın lafım olur deriz. Kesinlikle. Ee, LT ekonomisi diye bir kavram girdi literatüre. LT ekonomisi. Şimdi bir baba iki oğlu, iki kızı varken sorun yok. Henüz evli değil çocuklar aile işletmesinde. Sorun ne zaman başlıyor? Evlilikler başladığında dışarıdan ailelerden işletmeye şirkete e, transferler, gelinler veya damatlar Elçiler, geldiğinde. Damatlar da özellikle de LT ekonomisi diye bir kavram girdi literatüre. Nedir bu? E, büyük oğul Fazla harcadı küçük oğul az harcadı veya tam tersi çekişmeler başlıyor. Ee, i̇ki kardeş birbirine düşüyor ya da iki kız kardeş veya iki damat arasında mücu... temel sorun şu e, aile işletmelerinde kurumsallaşma üzerine yaptığımız çalıştaylar vardı. Yönetim semlerlerimiz vardı. Aile anayasası bu işin çaresi. Aile anayasası. hani motive edeceğiz aspirin çözümler diyoruz ya evet. baba, oğul, kardeş ihtiyaç duyuyorlarsa bir uzman oturacaklar anayasa yazacaklar. Madde bir. Madde 2, madde 3 onun altına imzalar atılacak ve onlara uyulacak. Uyulmazsa yaptırımlar. Tamam. Yani o kadar ilginç e, ifadeler duyuyoruz ki bizim Anadolu kültürümüzde e, yani söz senettir deniyor mesela. Evet. Yazıya ne gerek var? E ama tamam. günümüzde senetlerin durumu ortada zaten. Tabii, tabii. Senetlerin hükmü kalmadıysa ki. söz senettir yani olmaz. Tamam. Bizim aslında asıl olan eski kültürümüzün derinliklerine gittiğimizde İki enteresan bilgiye ulaşıyoruz. Bir yazılı kültür evet. yazınız deniyor. Evet, Yazmak lazım. İki, Millet olarak ilk yazanlardanız zaten. İkincisi de sürekli gelişim. Hani Kaizen felsefesi kalitecileri ben eleştiririm sürekli Japon felsefesi diye anlatıyorlar Kaizen. Sürekli. Bu bizim kültürümüzde var olan bir husus. Bir günün bir güne eşit olmaması anlayışı Kesinlikle. var. Ama biz bu iki noktada da çok zayıfız. Sürekli gelişime açık değiliz kendimizi yeterli görüyoruz. Evet. İki yazılı kültüre uzağız. Evet. Bunun küsmesi yok, darılması yok, ayıbı yok. Bunu bir güvensizlik o şirk... olarak algılmalı. Hayır, hayır. Halbuki hayır. söz uçup gidiyor, yeri geliyor ama yazı kalıyor belge. O zaman madem söz senettir diyorlar, hem söz versinler hem yazarak söz versinler. Evet, aynen, aynen, Yani hem de sağlam olması kalıcı. Tabii ki anayasa e, kanunları bile değişebiliyor. Aynı şekilde a, aile anayasası da Kuralları, kanunları yine bir uzman gözetiminde değişebilir. Çünkü onlar subjektif davranabilirler ama o ilgili bir uzman ve doğru bir uzman sizler gibi onu yönlendirebilir, 5 yıllık anayasayı güncelleyebilir. O, örnek evet. Orada güzel bir Orman ifademiz gösteriyor. var. Dede işletmeyi kurar, aile işletmesini. Oğul korur, muhafaza eder. Torun da işletme tarihi okur. Açar albümden, dedem kurmuştu bak, vatan şirketin tarihi. Evet. Yani 3. jenerasyona maalesef %5'lere kadar düşüyor. Aksedememe durumu. Bunun temel sebebi işte o kurums ha, kurumsallaşmayı da şöyle anlamamak lazım. Bir moda halinde falan işletme yaptı aynısını biz yapalım değil. Bu bir doktorun hastaya özel reçete yazması gibi. O işletmenin ihtiyaçları nelerse o sorunları giderecek tarzda bir kurumsallaşma çalışmasının yapılması gerekir. Bu konunun kurumsallaşma konusunun özet e, ifadesini bu şekilde e, ortaya koyabiliriz. Evet, değerli seyirciler, gerek bireysel yaşamınızda, gerek e, aile şirketinizde, e, gerek e, eğitim kurumunuzda, sivil toplum örgütünde, derneklerinizde veya belediyenizde artık bunun sonu yok fabrikanızda. Aile şirketi olsanız da, limited şirketi olsanız da, Normal bir aile yaşamını şirket gibi düşündüğümüzde de mutlaka ilgili Selim Sözdemir gibi sözün sahibi, bilgi sahibi uzmanlardan mutlaka Motivaspir'in anayasa yazma, sorunları görme, teklifleri değerlendirme, tehditlere karşı önlem alma kısaca üç nesil değil, belki yabancıların bir sözü var, SINS 1300, since 1400 gibi... 1400'den beri, 1500'den beri ileriki nesillerin ve torunlarımızın ve çocuklarımızın işte 2000'li yıllardan kalma ve devam eden baklava şirketimi tutun, seyahat şirketimi tutun, eğitim danışmanlık şirketimi olsun, psikolojik danışmanlık mı olsun, tohumların ve emeklerin günlük badirelerle heba olmaması gerek ulusal gerek uluslararası Gerek bugün uzaya bile yolculuk bir uzay çağına, teknoloji çağına 21. yüzyıla uygun kendimizi geliştirmek için ben dahil bugünden itibaren herkes profesyonel koştuk ve danışmanlık alalım. Hoşçakalın, kalın Sayın Selim Sözdemir Beyefendi sizde her zaman konuğumuz olur efendim. Bekliyoruz tekrar. Sevgiler, selamlar olsun. Motivas birinde kalın. My Life Psikolojik Danışmanlık Koştuk Merkezi'nde kalın. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında kalın. Ve dahi bizleri konuk eden, stüdyolarını açan Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın. Sevgiler, selamlar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.